Evet. Ee, İrem Dereci ve radyo programcısı Rıza Esendemir bir evlilik yapmışlardı. Ee, bir radyo programında başlayan aşk nikahla bitmişti ve gayet de iyi gidiyordu her şey ama e, bir süre sonra ayrıldılar. Evet. Ve bu boşanmadan sonra da e, taraflar arasında böyle bir e, soğuk rüzgarlar, her boşanan çiftin olduğu gibi hani e, dost kalamama durumu söz konusuydu. Evet. E, 13 Şubat'ta Rıza Esen Demir'in babası Suat Esen Demir tedavi gördü, hastanede vefat etti. Ayın 14'ünde de e, Denizli'de bir cenaze töreni vardı. İrem Derici cenazeye bir çelenk gönderiyor. Ve bu süreç içinde e, İrem Derici'nin babası Hulusi Derici ile hiç konuşmayan Rıza Esen Demir'i Hulusi Bey arıyor ve o da baş sağlığı diliyor. Güzel bir hamle. Güzel bir jestleşme. Şimdi burada bir formül söyleyeceğim. Öncelikle Fatma Hanım'a geçmiş olsun diyorum. Bunun e, için rahmetli Suat Esen Demir'in aramızdan ayrılması mı gerekirdi gibi bir ironi yapabilme şansına sahibiz ama e, ne derler? Her e, kötü durumda Tabii. bir iyi filiz her var. Her şerde bir hayır var. Evet, bir acılı bir günde böyle bir hamle. İrem'e çok yakışmış. Polisi çok Bey'e yakışmış. Kesinlikle. E, alınlarından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten böyle felaketler, vefatlar hastalıklar trafik kazaları hepimiz için restleşmek yerine jestleşmenin birer fırsatı toplumda uzun süreli küslüklerin, düşmanlıkların nedeni sürekli kan davasını devam ettirip zarar vermeye çalışma halbuki kavgada yumruklar sayılmaz nereden dönersek kardır kim dönecek kim dönecek? Gücü yeten dönecek. Biraz önce Demet ve, olan Demet ve dönecek. Alişan olayındaki nokta da o. Tabii. Yani... İlk affeden dönecek. İlk e, profesyonel belki yardım alan dönecek. Aslında bunun kısa yolu biliyor musunuz? Zamanları geçirmemek lazım. Belki bu bir ...benim uzmanlığımla ilgili ticari bir reklam gibi gözükebilir ama öyle değil. Hangi uzmandan olursa olsun, tecrübeli olmak kaydıyla, araştırıp gitmek kaydıyla... ...bir uzman psikologdan, bir ilişki terapistinden, arkadaşınızla ilgili, dostunuzla ilgili... ...belki kızgınlığınız sanatçınız, televizyonunuz, gazeteniz bile olabilir. Yani bir objede olabilir, dünyayla da ilgili bir küstüğünüz olabilir... Hayatla da ilgili olabilir. Gidin kapısını çalın uzmanların canlı yayında sizlerin sorduğunuz gibi daha kişiye özel kapılı, kapalı kapalı kapılar ardında bunu konuşup anlandırmak psikolojik, pedagogik, psikiyatrik ve sosyolojik açıdan yorumlayıp hemen çözmek mümkün. Arkadaşlar arasında belki bu söylediğinize katılabilirim. Çünkü Kesinlikle. sonuçta bir arkadaşlık var. Yani ama... Hani evlilik yapmış, belli bir dönemi aynı şata altında geçirmiş, ama sonra o birlikteliği sonlandırma kararı almış. İnsanların arasındaki husumeti gidermek, o bu örülen buzdağını yıkmak biraz zor. Yani hep söylüyorum, önemli olan birey olmayı becerebilmek. Kesin. Yani deneriz evlilik olmayabilir. Olmaz. İşte yani ne bileyim, Filört. Olmayabilir. Bir arıza çıkabilir. Bir şey Değil olabilir. Sonuçta insan, olabilir. bir şey insanız çünkü. Fikirlerimiz Kesinlikle. değişebilir. Hayata bakış açımız değişebilir. Beklentilerimiz bir, değişebilir. Birbirimizi pastane köşelerinde, kafeterya köşelerinde ideal çift görebiliriz ama aynı evin içinde anlayabiliriz ki uzun soluklu beraber yaşayamayabiliriz böyle bir şeyde. Gerçi Allah var. İrem Derici ve Rıza Esen Demir ayrıldıktan sonra gerek özel ortamlarda, gerekse medya üzerinden birbirlerini e, zan altında bırakacak hası, e, Zarar verecek Söylemlerde ve hareketlerde bulunmadılar Ama Oy. bir de bir şey oluştu Mesafe Soğukluk oluştu oldu. Ama e, hakikaten büyük bir jest Yani İrem'in Oraya bir çiçek göndermesi Onun yanında olması Manevi olarak bu e, Hulusi Bey'in araması yani bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Zor gününde, kötü gününde yanındayım diyebilmesi. Bravo. Önemli bir şey bu yani. Anlamlı Güzel bir şey. hareket. Anlamlı bir hareket. Kısaca evet. çözüm restleşmek yerine jestleşmek. Eğer siz jestinizin karşılığı gelmez şeklinde düşünüyorsanız bırakın güzellik sizde kalsın. Bu kişiliğinizden, karakterinizden, değerinizden bir şey eksiltmez. Karizmanız çizilmemiş olur. Çizilmiş diyemezsiniz. Bu sadece bir sizin tanrınız, sanrınız. Yani anlatabildim, bu bir sanrımız sadece. O yüzden Yüce Rabbim de görüyor bu jestleşmeleri. Kalpler Allah'ın elinde, psikolojik yöntemlerle birbirlerine yakınlaşmaları, jestleşmeleri lazım. İlla kötü günü beklemek yerine güzel günlerde bir fırsattır, bahar da bir fırsattır. Arada sağlam aracılar, dostluklar yolunda. Bu daha adım. önemli. Evet, bu bunlar daha önemli. gidebilirler. Aklı Selim. Ee, bu arayı bulabilecek, Bilge, bu kestiler. ortamı yaratabilecek. Evet eskiden böyle insanlar vardı, vardı. ama şimdi e, şey geliyor insanlar. Aman bana ne ya ben girmeyeyim aralarına ben mi kötü olacağım Değil şimdi mi? durumu var. Evet. Ee, i̇nsanlar çünkü o barışma sonrasında bir daha bir şey yaşanırsa aracıyı da bu sefer e, zan altında.